Herkes istediğini alsın ya. Andrejet inşallah katli işte ben de atarım şey. al işte lok. Herkes. ne gerek var ya. Geldi sağ sağ bir kez. Spike BD düştü. Bir saniye. Bekset lo geçme. Spike yerleştirin. Bekset lan. Kaya Bekset. Bekset. Ne yaptım lan ben? K-Log'un iyisiniz, ben... iyisiniz. Helal lan seç. Adamın üzerine lükler bomba gibi indim kanka. <gülüyor> ya, amın akmış. Laz, <gülüyor> <Biraz gülüyor> yavaş var. Hoş onu, iyi boş verin. Arkalıyorum, bekle. Biri <gülüyor> Bir de Spike kuruyor, o da Spike kuruyorlar. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Spike, yerleştirin. Yes. Nice <gülüyor> done Nice. Very nice. Viper seni ben herhalde iyi bekliyordum ha. Ulan safe. Oğlum, sen de işine biliyorsun valla. Orada mermim vardı aslında da. Vururdu. Spike ada düştü. Hadi be. Bir candı Bir vadi atmadım. Gidiyorum. Bu işten yani. ismanlar dedi. Onlar düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Ya Viper'a Viper öldüğü gibi AFK bırakıp gitmiş ama. Ulti'm açtım kanka ya. Şey, opa. Ben opa. bakıyorum. Ramide sokmayın. Ne jatsana pik atayım. Geleceği <gülüyor> Sanki, <gülüyor> ona <sıfır>. <gülüyor> <gülüyor> Zıplayalım. Uy, işte B'de düştü. Uy, sen de. Backside back geçti biri. Seç geçti biri. Tam kafadan. Geçti. Nasıl amına? Geri geldim. Şurada mı? Geçme bir tam geçme. Bir kaldı. öldü tam öne bak. Öldü kızıyor düşman kaldı. Kızıyor, kapandı. Arkadaşlar helal. Ben sarılırım. <gülüyor> oğlum ha. Aça kurarsanız Biliyordum gel. ya. Oha. Smoke'u verdik. Gidiyorum. Spike aldık. Spike Dönelim Gid. mi? Döndürüyor mu? Döndür, dön, Arka geldi, arka geldi. Arka geldi, arka. Lötat'ın da çıkın amına koyayım. Ayakta kalan, kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Gidiyorum. Sen nereye gittin lan? Mesela şöyle bir satış yaptın? Bir düşman kaldı. Kultiyaz. Kal. Bu iş bende. Bu meyine git flash. Zıplayalım. Adam meyin gelecek ama. Kutula, kutuya saklan lan. Eğer bu fantomu kaybetmez. Arket. Mal oldu o şuan Hemen lazım Sen sen ev kaybetmez diyorum oğlum Valla kaybetmiyim ya Açığa kur, açığa kur bende Çıkabiliyorsun Oğlum CT <gülüyor> Kanka açsana voldum, nereymişiz arka, arka geldi, arka geldi Ayakta kalan son oyuncu. Zıplayalım. Yemek. Başka yok mu? Geçidim kırıldı. Alta. Düşman kaldı. Üç. Hadi. Hadi Zıplayalım. Flash. Ve en Orman. Ben yanlış görmüşüm. Tek ya. ya. attığını sandık. Evet. Ayakta son oyuncu. Ya takımca girsek var ya maç biter. <gülüyor> Adam flash ile cebelleşiyorum burada. Gerçekten destek olsanız. Zıplayalım. Vallahi yakaza. düşman O da burada bir yerde 30 saniye. büyük.